Bugün değerli konuğum, aile, evlilik danışmanı ve yaşam koçu Fulya Güner Hanım'la birlikteyiz. Değerli Fulya Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Değerli seyircilerim, sizleri mutlaka çok merak edeceklerdir. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Fulya Güner ben, ee, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Okulumu bitirdikten sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'nden aile ve evlilik danışmanlığı eğitimimi tamamladım. Daha sonrasında e, MyLife Danışmanlık firmasında yaşam koşu, öğrenci koşu, zaman yönetimi, liderlik gibi e, eğitimler aldım. E, Uni akademiden yine stres yönetimi, zaman yönetimi, liderlik gibi eğitimler aldım kariyerime böyle devam ettim. Evet çok güzel bir e, giriş oldu. Kendisinden benim merak ettiğim bir konu var. Yaşam koçu kimdir? Çoğu kişi bunu merak ediyor. Biraz izah ederseniz ve kimlere yaşam koçu denir? Yaşam koçluğunun tarihçesinden de bahsederseniz daha dolu bir bilgiye ulaşacağız. Tabii yaşam koçluğu aslında Amerika'da 90'larda başlamış bir liderlik yönlendirme formu diyelim. Daha sonrasında 2000'lerde Türkiye'ye ulaşmış. Yaşam koçu dediğimiz genelde psikologlarla, psikiyatristlerle karıştırıyorlar, terapistlerle karıştırıyor psikoterapi yapanlarla. Bizler akıl ve ruh sağlığıyla ilgilenmiyoruz. Bizler aslında hayatımızda normal giden şeyleri, kendimizin gücünün fark etmediğimiz şeyleri size fark ettirmeye çalışıyoruz. Yani aslında içinizdeki potansiyeli ortaya çıkartıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki öğrenciler için de bir hizmetiniz var mı? Öğrenci koçu kime denir? Hangi durumlarda?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 E, dolayısıyla e, bu bunları azaltırsak e, aileler de mutlaka farkındalardır, mutlaka öğretmenleri, okuldaki öğretmenleri de bunlara yönelik e, kendilerini uyarıyordur. Eğer bu tür uyarılar alıyorlarsa aileler, çocuklarında da gözlemledikleri bu tür uyarılar varsa lütfen bizlere başvursunlar. My Life TV.